Rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Müslümanlar varken Müslümanların başka düşmana ihtiyacı var mı? Bu konuyu ele almaya çalışacağım. Kronolojik olarak en baştan başlayalım. Hazreti Ömer'i kimler öldürdü? Sözüm ona Müslüman olan insanlar camide öldürdüler. Hazreti Osman'ın evini muhasara altına alarak günlerce muhasara altında tutarak sonuçta da öldüren kimlerdi? müslümanlardı. Hazreti Ali'yi camide namaz kılarken sırtından bıçaklayarak öldürenler müslümanlardı. Yani sonuçta Yahudiler ve Hristiyanlar değildi. İslam tarihinin dört halifesinden üçü öldürüldü. Bunları yapanlar da sözüm ona müslümanlardı. Adı müslümandı sonuçta münafık olabilir. Hazreti Ali ile Muaviye arasında yapılan savaşta binlerce müslüman öldü. Çünkü iki tarafta müslümandı. Tabii ki ben Hz. Ali'nin haklı olduğuna inananlardan. Hz. Ali kesinlikle haklıydı. Muaviye dünya tarihinin ve İslam tarihinin en büyük entrikacılarından bir tanesidir. Şeytanın bile gelmeyecek büyük entrikalar yapmıştır savaşı kazanmak için Muaviye. Ama sonuçta iki taraftan da ölenler Müslümanlardı. Hristiyanlar ve Yahudiler değil. Hz. Ali hepimizin başının tacı, peygamberimiz için hayatını ortaya koymuş bir insandır. Hazreti Ayşe de hepimizin anasıdır. Kur'an-ı Kerim'de böyle der. Peygamberlerin eşleri müminlerin analarıdır. İkisinin arasında çıkan Cemel Savaşı'nda 5 bin tane Müslüman öldü. Yani dile kolay. Sonuçta 5 bin insan öldü o savaşta. Muaviye camilerde, hutbelerde Hazreti Ali'ye lanet okuttururdu. Muaviyeye Hazreti diyenlere ithaf olunur. Peygamberimizin göz bebeği olan Hazreti Hasan'ı Zehirleyerek öldürenler de Müslümanlardı sözüm ona. Tabi bu işler dönüyor dolaşıyor Muaviye'ye geliyor. Hazreti Ali'nin ölümünde de onun parmağı olduğundan eminim. Hazreti Hasan'ı zaten onun öldürttüğünü biliyor. Muaviye'nin yarım bıraktığı işi de oğlu Yezid tamamladı. Hz. Hüseyin'i ve yanındaki insanları, sahabeleri katlettirdi. Yezid de sözüm ona Müslüman olan Emevi Devleti'nin hükümdarıydı. Tabi bunların ailece kuyruk acıları vardı peygamber soyuna karşı. Ebu Su Sufyan hayatı boyunca peygamberimize karşı mücadele eden insandı. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'ydi. Onun oğlu da Yezid'di. Bu ailenin muhteşemliğine bakar mısınız? Anneleri yani büyük anneleri Hz. Hamza'nın kalbini yedi. Muaviye. Hazreti Hasan'la Hazreti Ali'nin ölümünde parmağı var. Yezid de son olarak Hazreti Hüseyin'i katlettirdi. Böyle muhteşem bir aileydi işte bunlar. Sonuçta ama bunların adları Müslümandı. Münafık olabilir, zalim olabilir. Ama adları Müslümandı bunların sonuçta. İslam dünyasının en büyük mezhebi olan Hanifi mezhebinin imamı, İmam-ı Azam'a Müslümanlar neler yaptı? İmam-ı Azam, Kur'an-ı Kerim'den taviz vermediğinden dolayı, zulme karşı boyun eğmediğinden dolayı, Emevi Devleti İmam-ı Azam'a çok büyük zulümler yaptı, zindanlarda yatırdı. İmam-ı Azam, Emevi Devleti, Ehl-i Beyt'e ve alimlere yaptığı büyük zulümlerden dolayı, Emevilere karşı büyük mücadele vermiş, Abbasileri desteklemiştir. Abbasiler iktidara geldikten sonra ne oldu? Abbasiler de alimlere zulümler yapmaya başladılar. Bu sefer İmam-ı Azam onlara karşı da mücadele verdi ve onlar da zindana attı İmam-ı Azam'ı. Sonunda da Cafer-el Mansur denen insan İmam-ı Azam'ı zehirleterek öldürdü. Bakın yani bu Cafer el-Mansur da ehl Beyt'ten biriydi, Yahudi veya Hristiyan birisi de değildi. İmam-ı Buhari, İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'ı din dışı olmakla, sapıklıkla, hatta Yahudi ajanlıyla suçlamıştır. İmam-ı Azam'ın kabahati de Kur'an-ı Kerim'den taviz vermemesi, bazı insanların uydurduğu hadisleri, Reddetmesi çünkü Kur'an-ı Kerim'e aykırıydı. Bugün bazı hadislerin Kur'an'a uymamasına itiraz edenlerin başı i̇mam Azam'dır. İlk hadis inkarcısı i̇mam Azam'dır. Ama hadis derken uydurulan hadislerden bahsediyorum 1979 burada. 1979 yılında İran'da Hümeynin'i yaptığı İslam devrimi adı altındaki devrimde binlerce yüzlerce insan öldürüldü, idam edildi. Hem de vinçlere asılarak. Mısır'da hüsnü mübarek, Irak'ta Saddam Hüseyin, Suriye'de Hafız Esad ve şimdi oğlu onun bayraktarlığını yapıyor. da yaşayan Müslümanlara çok büyük zulümler yaptı bu diktatörler. Peki bugün Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Mısır'da kimler birbirine zulüm yapıyor? Müslümanlar yapıyor. Adamlar birbirinin camisini bombalıyor. Akıl alacak şey değil yani. Müslümanların götü sıkıştığı zaman Hemen Yahudiler, Hristiyanlar diyor. Siz birbirinize önce bir dost olun da Yahudi Hristiyan size hiçbir şey yapamaz. Türkiye'ye gelelim biraz da. Osmanlı iyi şeyler yaptığı zaman, işi ehline verdiği zaman nasıl yükselmiştir? Yani Osmanlı yükselirken Yahudiler de, Hristiyanlar da hiçbir şey yapamıyorlardı. Çünkü Osmanlı doğru adımlar atıyordu, işi ehline veriyordu. Ondan dolayı da yükselmiştir. Bir de Osmanlı'nın düşüş dönemine bakalım. Ne zaman işi ehline vermemiş, yanlış adımlar atmış, Osmanlı'yı kaç tane deli padişah yönetmiş? Ne biliyor musunuz adamın akıl sağlığı yerinde değil, deli, koca imparatorluğu yönetiyor. Osmanlı'da kaç tane çocuk padişahlık yaptı? Genç Osmanlı diye bildiğimiz padişahı genç yaşta yeni katletti. Bu yeni çiriler de Müslüman mı? Osmanlı'yı çocuk yaştaki kaç tane padişah yönetti? Bunu biliyor musunuz? Bu kötü yönetimlerin sonucunda Osmanlı yavaş yavaş çöktü, çöktü, çöktü en sona geldi artık. Kötü yönetimlerin sonunda Osmanlı yolun sonuna geldi. Avrupası, Amerikası sanayileşmesini yaparken Osmanlı bu kötü iç çekişmelerin içinde yolun sonuna geldi. Ondan sonra da Yahudiler ve Hristiyanlar Osmanlı'yı çökertti. Yok ya! Ve Cumhuriyet kurulduktan sonra iç çekişmeler devam etti Türkiye'de. Kuzum ona İslam alimi olup da Yunan propagandası yapanlar, istiklal mahkemeleri, idamlar bunları birbirine yapanlar hepsi Müslümandı sonuçta. Şimdi dünyada ikinci dünya savaşı oldu. İkinci dünya savaşı Hristiyanların arasında olmuş bir savaştır. Yani sıkıştığı zaman topu Hristiyanlara, Yahudelere atanlara cevabım ikinci dünya savaşı Hristiyanlar arasında olmuştur. Amerika, Japonya'yla savaşmıştır. Almanya'da hemen hemen Avrupa'nın tamamını ele geçirmiştir. Yani dünya tarihinin en büyük canilerinden biri olan Hitler, bir tane İslam ülkesini işgal etmemiştir. Peki bu sırada Türkiye'de neler dönüyordu? Şimdi sizlere bir örnek. Nazım Hikmet, solcu, komünist. Necip Fazıl, sağcı, İslamcı. İkisine de zulüm yapan aynı devlet. Bizim i̇simlerini bildiğiniz şairlerin içinden hapisten geçmeyen yoktur. Bu değerlerin birçoğunu... Türkiye Cumhuriyeti devleti hapislerde çürütmüştür. Bunu yapanlar da sonuçta Müslümandı, Hristiyan veya Yahudi değildi. Menderes'i asanlar da Hristiyanlar ve Yahudiler değildi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını asanlar da Yahudi ve Hristiyan değildi. Sözüm ona Türkiye'deki Müslümanlardı yani bunlar. Sağ sol davalarında binlerce insanı öldüren, öldüttüren de Hristiyanlar ve Yahudiler değildi. Müslümanlar birbirine dost değildi. Solcular kafir değildi herhalde. Sağcılar Müslümandı da. Sonuçta bu gençlerin hepsi Müslüman ailelerin çocuklarıydı. Yani götümüz sıkıştığı zaman hemen günahı Hristiyan ve Yahudilere atmayalım. Biz birbirimize dost değiliz Müslümanlar. Mesela bugün de başımızda PKK belası var. Bu PKK'lılar Müslüman ailelerin çocukları. Hristiyan ve Yahudilerin çocukları değil sonuçta. Yani şehit olan çocuklarımız, gençlerimiz de Müslüman Onları öldürenler de Müslüman çocuğu. Ülkemizdeki din adamlarına bakalım. hiçbir birbirine dost. Hepsi birbirini sapıklıkla suçluyor. Kimse kimseye dost değil. Bir atasözü vardır. Kimse kendinden başkasına kötülük yapamaz. Sözün özü Müslümanlar birbirine dost değil. Ve sonunda geldiğimiz nokta Müslümanların, Müslümanlar varken başka düşmana ihtiyacı yok. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşçakalın kalın dostlarım.